Global kitle fonlama platformları, küresel yatırımcı ekosistemine erişimi sayesinde, yatırım arayan yenilikçi girişimleri kendisine çekmekte ve yatırımcılara eşsiz ve yüksek getiri potansiyeli olan girişimlere erişim sunmaktadır. Yapılan araştırmalar, yeni nesil girişimlere yapılan yatırımların alternatiflerine göre her yıl %27 daha fazla getiri sağladığını göstermektedir. Araştırmaya katılan yatırımcıların çoğunun, en az 10 farklı girişimden oluşan portföy yatırımı mevcuttur. Yatırımlarınızı çeşitlendirmek ve en az 10 şirketlik bir portföy oluşturmak, olası kazançlarınızı yükseltir ve riskinizi de en aza indirir. Fonbulucu.com sunduğu yatırım fırsatlarıyla, dilediğiniz her tutarla yatırım yapmayı kolaylaştırarak, yatırımcı mali bariyerini düşürmektedir. Bu sayede yapılan yatırımlarla hem bireysel yatırımcılar, hem melek yatırımcılar, hem de kurumsal yatırımcılar için kolaylıkla portföylerinin çeşitlendirmeleri mümkün olmaktadır. Platformumuz uzman ekibi ve alanında en iyilerden oluşan yatırım komitemiz gerekli incelemelerin ardından yatırımcılara güvenli yatırım yapabilmeleri için gerekli tüm bilgilendirmeyi sağlar. Bu bilgilendirmelerle çok sayıda değişik sektöre ait olan şirketlerden oluşan fırsatlar yatırımcılara sunulur. Yenilikçi paya dayalı kitle fonlama sistemi dışında bu kadar fazla alternatif içeren yatırım fırsatlarını bir arada sunabilen, hızlı ve kolay işlem yapabileceğiniz başka bir yatırım sistemi yoktur. Yatırımcılar arasında oluşturulan serbest bilgi alışverişi sayesinde yeni işbirliklerinin oluşturulması ve daha doğru yatırım kararlarını almanız için karşılıklı bilgilerin ve uzmanlıkların paylaşımı her zaman mümkündür. Siz de şimdi yatırımlarınızı çeşitlendirin ve sunulan fırsatlardan yeni portföyler oluşturun. Fondulucu.com'a gelin. Yeni nesil yatırımcılığa ilk adımınızı atın.